Kullanıcı şifre işlemleri ve sistem güvenliği ile ilgili parametreler nasıl ayarlanır? Öncelikle Kullanıcılar ekranına gelmek için Diye Ana sayfası üzerinde Ara kısmına ya da F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde Kullanıcılar yazarız. Açılan kayıtlardan şifresini değiştirmek veya güvenlik önemi almak istediğimiz Kullanıcı kaydını değiştiririz. Kullanıcı detayı sayfasında Kullanıcı kodu, ad, soyad, ünvan, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri gibi alanlarda değişiklikler yapabiliriz. Sağ üst köşede bulunan şifre değiştir seçeneği ile kullanıcının mevcut şifresini değiştirebiliriz. Sınırlandırma seçeneği ile seçmiş olduğumuz kullanıcının saat ve gün bazında programa erişimini belirleyebiliriz. Kırmızı kutularla seçtiğimiz günler kullanıcı programa erişim sağlayamayacaktır. Örneğin kullanıcımız 9 ile 6 saatler arasında çalıştığını varsayarsak yeşile işaretlediğimiz saatler dışında kullanıcı sisteme giriş yapamayacaktır. İki adımlı güvenlik seçeneği ile seçmiş olduğumuz kullanıcının sisteme giriş yaparken mevcut kullanıcı şifresinin dışında bir de mobil cihazına indirdiği Authenticator uygulaması ile oluşturduğumuz QR kodunu tanıtarak yeni bir şifre belirlenmesinin ardından sisteme giriş yapabilecektir. F10 arama menüsüne geldiğimizde sistem parametreleri sayfasına geliriz. Sistem parametreleri sayfasında firma olarak genel parametreler seçeneğini seçmeliyiz. Parametre gruplarına sistem yönetimi, güvenlik seçeneğinin altında kullanıcının şifresine dair değişiklikler yapabiliriz. Minimum şifre uzunluğu belirleyebilir, özel karakter, büyük-küçük harf, sayı zorunluluğu gibi alanları değiştirebiliriz.